Yüzyılda yılda bir kediler toplantısı. Gördüğünüz gibi evin önünde bir sürü kedi birikmiş durumda. Kedilerim hepsi bir araya geldi. <gülüyor> Bakın gel bakayım. Gel. Gördüğün gibi etrafımı sardılar. <gülüyor> evet arkadaşlar kedi ördük. Evim tam bir e, e, hayvan çiftliğine döndü gördüğünüz gibi. <gülüyor> evet. Gel bakayım. Gel. <gülüyor> gördüğünüz gibi hep sıra da